Dolar 18,61 euro, 18,366,986,91, borsa 3.978 ve bitcoin 19.338 gün e düşüşle kapattılar. Osman gaz Köprüsü'nde intihar denize atlayan şahsı arama çalışmaları sürüyormuş. Beşiktaş deplasmanda 90 dakika 90. dakikada yediği golle 2-1 mağlup oldu. Eştaş'ta Vodvox 31. E, saniyede fileleri havalandırdı. Kanser telavisi gören eski model sinem, üretmen ve kenazı ile hayatına son verdi. Rusya, devlet televizyonunun yayınları Azerbaycan'ın nota vermesine neden oldu. Düşmanlık tohumları ekiliyor, acil önlem alın dedi. Kuyumcunun dalgınlığı başını yaktı. 60 bin liradan fazla parayı kelleri ile verdi. Çorgesis merak edilen... Kravat sorusunu cevapladı. Yanıtı gazetecileri mesledi. İBB Başkanı Ekrem olduğu bir Ali Koç tekrar bir arada işte dikkat çeken kravat detayı ortaya çıktı. Değerli izleyenler, acının canının kızının giydiği ayakkabı olay oldu. O giymeyecek de kim giyecek dedi. Bu haberimize gün özetim sona geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.